Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır yaklaşık 3 aydır en sonki videom 3 ay önce 3 aydır video atmıyorum nedenini sordunuz arkadaşlar bunun nedeni işte bu lanet Angelina lanet Angelina ve tavşan yüzünden arkadaşlar. Lanet Angela ve Tavşan yüzünden video atamadım arkadaşlar. Kanal ele geçirdiler. Kanal ele geçirdikleri için asla video koyamadım. Yoksa kaç kere video atmayı denedim arkadaşlar. Bir sürü videom var. Hepsini de sinirden sildim. Şimdi arkadaşlar. O konuyu tavşanla konuşacağım. Çünkü Tavşan'ın yüzünden ben ben tehdit aldım arkadaşlar. O Tavşan yüzünden ben ee, tehdit alıyorum. Tavşan Muhtemelen biliyor. Tavşan yüzünden oldu bunlar. Tavşan Ancelo ile konuştu. Benim onlarla konuştuğum videolar. Videomu da görmüşler muhtemelen. Çünkü bana mesaj attılar arkadaşlar. Şimdi onlarla konuşacağım. Şimdi bir ekran kaydını başlatayım. Ben şuradan başlattım. Şu anda ekrana gelmiş olması lazım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tavşan burada. Tavşanı koydum buraya. İlk önce gördüğünüz gibi bunlar burada. Şimdi tavşan tavşana bir haddini bildirelim arkadaşlar. Bir dakika. Tavşan bir bırak. Seninle bir oyun oynayacağım. Seninle oyun oynayacağım abi. Zar atma tavşan tavşanla oynayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen onu bulayım. Evet, burada. evet arkadaşlar. Şimdi tavşanı getirdim buraya. Tıkladım üstüne. Şimdi arkadaşlar tavşanla birlikte gördüğünüz gibi. Ekranda da siz görüyorsunuz zaten. Şu anda onunla zar atma oyunu oynayacağız. Ben attım. 3 attım geldi. Şimdi tavşan 4 attı. Şimdi ben inşallah 2'e atarım. 1 2 güzel. Ah, tavşan bir attı. İnşallah bir atmam. abi Aa, pardon, o yukarıdan aşağı düşüyor. Doğru. Şimdi 4 atmam lazım benim. 2 attım. Evet, bir atmam lazım. O o geçti yukarıya. Benim de bir atmam lazım. Yes, bir attım. Tavşanla eşit gidiyoruz şu anda. Arkadaşlar ben bu arada size olmaması diyeyim. Arkadaşlar tavşan beni tehdit etti. Ben Angel beni tehdit etti. Dedi ki eğer video yayınlarsan seni e, evine gelir seni bıçaklarız dedi. Hatta o videoyu bir dahaki seferde o videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Ne kadar engellemeye çalışırlarsa engellesin ha ben o videoyu atacağım arkadaşlar. Şimdi ben iki atarsam kazanıyorum. Beş attım olmadı. Tavşanı zaten yendim ben muhtemelen. Abi çok korktum. Eğer video atarsam bana bir şey yaparlar diye çok korkmuştum. Ama şimdi bu videoyu atıyorum arkadaşlar, soracağım, her şeyi soracağım, niye öyle bir şey söylediğini, her şeyi soracağım ve tavşanın elini veriyoruz, tavşana yendik, evet kazandık, şimdi çıkalım şuradan, tavşanla konuşma vakti, en korktuğum olaya geliyoruz. Tavşan, benim kaçırılmamla ilgili ne söyleyeceksin? Senin kaçırdığın sebep Nasıl ya? Tavşan, benim beni tehdidinizle ilgili siren kafanın bir parmağı var mıydı bu olayda? Evet, siren kafaya ben çalışıyorum. Hepiniz yok edecek Hepimizi yok edeceksin. <gülüyor> Tavşan, sen benim kanalıma ele mi geçirdin? Evet, senin kanalının şifresini öğrendim. Ve artık buradan video atmanı engelledim. Ama şimdi video atabilirsin. Benim video atmamı engellemiş. Tavşan, sana da tehditler geldi mi Angelica'dan? Angelica beni tehdit etti ama ben ona ölümüyle tehdit ettim. Tavşan Angelica'yı ölümüyle tehdit etmiş. <gülüyor> Peki, bir dakika. Hala beni aşık mısın? Hala aşık. beni aşık mısın? Demek ki uygulama bitecekmiş. <gülüyor> Tavşan, Tom'u seviyor musun? Ben her zaman çünkü nefret ediyorum. Oha, Tom, Tom'dan nefret ettiğini biliyorduk zaten. Geçenki videoyu izlemeyenler izlesin. <gülüyor> Tom'dan <nefret Susun. gülüyor> Tavşan, Tom'dan zaten nefret ediyor. Geçenki videoda görmüştük onu. Ama <gülüyor> hala nefreti geçmemiş. Bir dakika. Bir, bir soru daha soracağım. Tavşan, eee ile ile Tavşan Tommy ile Anceli hala sevgili mi? Evet, onlar sevgili. Ve beni kıskandırmaya çalışıyorlar. Şeyi soralım arkadaşlar. Hala siren kafayla iş birliği yapıyor mu? Ha. Geçenki videoda sormuştum. Hala siren kafayla iş birliği yaptın. Geçenki yap videoda sormuştum. Anlamadım. <gülüyor> siren kafayla hala iş birliği yapıyor musun? Evet, Çocukların peşindeler anladım. Benim videolarımı izlediler ve benim çocuk olduğumu anladılar arkadaşlar. Yani bunlar burada bir ses dinleme cihazı var. Zaten arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. <gülüyor> bakın tomu, tom'u açtığım zaman şu sağ üstte şurada bakın şurada bir turuncu simge var. O simge şu anda ekranda var. Şimdi bir sus. Şimdi benim bir ekran kaydını bitireyim. Şimdi arkadaşlar son soruyu soruyorum. Anjelle beni kaçırdığında durdurmaya çalıştın mı? Bunu soracağım. <gülüyor> Anjelle benim peşime düştüğünde sen onu durdurmaya çalıştın mı? Anjelle dur dedim ama Anjelle beni dinlemedi. Beni tehdit etti. Beni tehdit edince de benim evimin yerini söylemek zorunda kaldım. Benim evimin yerini söylemek zorunda kaldım. Arkadaşlar ben gece uyandığımda bir ses geldi. Bir baktım ki hemen telefonu, tableti elime aldım ve çekmeye başladım arkadaşlar. O videolar benim tabletimde var. Ancelia'nın şey videosunu çektim arkadaşlar. Ancelia benim evime girdi ve bir yerin altına bir ses çirme cihazı koydu. Ama ben onu aradığımda bulamadım. Sanırım ışınlanıp götürdü onu. <gülüyor> Şimdi tekrar soruyorum. Gel buraya tavşan. <gülüyor> tamam. Şimdi tavşana son sorumuzu soruyoruz. Tavşan sen benim evimin yerini nereden öğrendin? <gülüyor> Sonrasında eğer cevap verirse ona göre de bir soru soracağım. Tavşan, benim evimin yerini nereden öğrendin? Senin eskiden Tom Tom uygulamasını kullandığını biliyorduk. Ona sorduk. Demek Tom söylemiş. Demek Tom söylemiş her şeyi. Arkadaşlar, beni kaçırdıkları dediğim beni kaçırmadılar. Sadece buna kaçırıldığımızı sansın diye öyle soruyorum. Yani kaçırıldığımız sanmayın. direkt şunu kapatalım. Hadi geç son sorumuz. Tavşan, eğer sen... Tavşan. Tavşan beni kaçırmaya gelecekti. Neden Angela beni kaçırmaya geldi Tavşan beni kaçırmaya Senin geleceğini söylemiştin Ama neden Angela geldi Ben Angela ile işbirliği yapıyorum da siren kafaya çalışıyor Demek ki herkesin başı siren kafa Bu siren kafayı bulacağım. Başı... Siren kafaya kötü bir şey söyleyenlere ne yaparsın Arkadaşlar görürsünüz. Ben bu siren kafaya ne diyeceğim? Bakalım beni mı? Hiçbir şey yapamazlar. <gülüyor> Tavşan sen siren kafayı seviyor musun? Evet. Biz onunla birlikte bir ekip kurduk ve tüm çocukları kaçırıyoruz. Tamam. Ben daha soramayacağım. Çünkü korkmaya başlıyorum birazcık. Kapan. Çıkıyorum uygulamadan. Üstten de şöyle şöyle yaptım. Abi. Korkuyorum şu anda. Ama arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz çünkü evime ses yazık cihazı gördüm ama hiçbir şey yapamadım arkadaşlar böyle çok uzun bir şeydi gibi bir şeydi Arkadaşlar çok korktum Neyse arkadaşlar bu videoda burada sonuna gelelim İnşallah beni bulamazlar ip adresinden bulurlar bilmiyorum uygulamayı da kaldım çünkü gece evime girdiler neden olduğunu sordum Angela'ya sormuyorum arkadaşlar çünkü Angela Direk beni Anceli'ye aldığım anda ses cinleme cihazı aktif olur diye korkuyorum. Yani bu kadar. Bu yüzden video atamadım arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi öpüyorum. Bay bay. Umarım her şeyin yolcu.